merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar Discord Nitro bir dolar oldu arkadaşlar Discord Nitro artık Epic Games'te bedava değil Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşım az önce Nitro aldı e, Nitro alacaktı daha doğrusu Kart bilgilerini falan da girdi e, Gördüğünüz gibi aylık Nitro Ala bastığı zaman Yani e, kartta yeterli Para yok anlamında Bir ucudu veriyor arkadaşlar Bu videoyu şu montajlama da, da herhangi bir olursa kusura bakmayın arkadaşlar hemen yetiştirmem lazım videoyu Arkadaşlar nitromuz artık bedava değil bundan sonra alan alamıyor yani alan alamıyor mesela ben dün gece nitro kodlarını aldım arkadaşlar fakat bu sabah denediğimde nitro kodlarını hiçbir şekilde çalıştıramıyorum arkadaşlar yani hiçbir şekilde nitro kodları artık çalışmıyor dolayısıyla nitro alamayacaksınız e, sunucularınız 30 bus olamayacak arkadaşlar neyse arkadaşlar Öyle bir duyuluydu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.